Bugün 1 Kasım 2021 Pazartesi ay günündeyiz Başak burcundaki ay güne pratik ve titiz enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay balık burcundaki Neptün'e karşı taçı yapacak fiziksel ve duygusal hassasiyetimiz yükselebilir çevremize sınır koymakta zorlanabilir fazla etki altında kalabiliriz hayalperest ve idealist davranma eğilimi de zararlı olabilir günlük işlerde detaylara dikkat edip gerçekçi olmaya çalışalım Öğle saatlerinde Başak burcundaki Ay, Oğlak burcundaki Plüton'la üçgen açı yapacak. Toprak enerjisinin güçlenmesi maddi manevi istikrar arayışımızı da artırabilir. Öğle saatlerini verimli değerlendirip iş ve özel yaşamımızda somut adımlar atabiliriz. Birikmiş birçok işle ilgilenip düzenlemeler yapmamız, planlı çalışmamız mümkün. Akşam saatlerinde ise Başak burcundaki Ay, Yay burcundaki Venüs'le dik açı yapacak ve saat 20'de boşluğa girecek duygusal enerjimizin yoğunlaşacağı bu saatlerde koşullarda değişken ve belirsiz olabilir ruhsal ve sanatsal alanlara daha fazla çekilebiliriz geceyi sakin geçirip iç dünyamıza yönelebilir tefekkür yapabiliriz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun